Değerli izleyenler altınız saniye günü özetine hoş geldiniz. Günün özeti başlıyor. Dolar 10.1234, Euro altın 950.02, Borsa 2.382 ve Bitcoin. 21.006'yla günü serişte kapatlar Dünya futbol tarihi böyle bir penaltı görmedi. Hakem bile olduğu yada donup kaldı. Ortada karışan küfürlü 15 Temmuz paylaşımını yapan şahıs Kız Kıbrak yakalandı. 3 gündür tuvalete çıkamıyordu. Tam 12 cm uzunluğunda Adamın bakatından çıkardılar değerli izleyenler. Yok böyle parali koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olmasa da kasasını doldurdu. Yaz aylarında ortalığa taşlanan yılanlara dikkat çıngıraklı yılanın ısırmasıyla mosmor olan çocuk hayatını kaybetti. İstanbul'da tepki çeken görüntü Atatürk üstüne çirkin saldırıyla ilgili harekete geçirdi. Galatasaray'ın Halis Seporovic harekatı başarısız olduğu boşnak futbolcu sağlıktan geçemedi. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü lanetleri göndermede bulundu değerli izleyenler. Galatasaray taraftarlarından seçim öncesi cüzdan salayan Dursun Özbek'e ultimatom geldi. Kuru bum bum izdihamı Türkiye'ye gelen Muhammed Ramadadan bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı değerli izleyenler. Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü. Kutusu üzerine Örtülen bez bezin uçmaması için destek verdi değerli izleyenler ve bu haberimize gün özelliğine sonra geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.